Selamlar, ben Bafze. Bugün sizlerle Brawl Talk'ta kaçırdığımız detaylara bakacağız. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. İlk olarak denge değişikliklerinden bahsedelim. Cessin'in canı 4.200'e düşürüldü. Amber'in hasarı 280'e düşürüldü. Binin ikinci yıldız gücü değiştirildi. Yeni yıldız gücüne göre artık ikinci atışı geldiğinde kalkan olacak. Bu güncellemede de yeni aksesuarlar gelecek, Spike ve Recon'un aksesuarları videoda gözüktü. Yeni Gelecek Mücadele map'leri ise şunlar, Super Stadium, Center Stage ve Clean Shot. Şimdi ise ana konumuz Power Lig'i. İlk sezon Power Play Kupasına göre Power Lig'ine yerleştirileceğiz. Birinci, sezon kısa olacak. Ancak diğer sezonlar Brawl Fest sezonu gibi 10 hafta olacak. 19 rütbe çeşidi var, maça girmek için 10 seviye karakter olmasına gerek yok. Ve son olarak yeni gelecek karakter Stu. Stu'nun menzili yaklaşık Max'in menzili kadar ve tahmini yıldız gücü ise süper kullanırken düşman, geçerse onu geri savuşturmak. Süper dolum hızı sadece bir vuruş. Yani seri seri süper kullanabilirsiniz, savaş topu için iyi bir karakter.